Günaydın arkadaşlar ee, Bugün Videomuzun konusu Yaklaşık bir ayda falan 15 kilo Nasıl verilir onu göstereceğim ee, Ben yaklaşık Yani bir bir buçuk Ayda falan verdim o kiloyu ee, Hepinize bunu anlatacağım ee, Ne yediğimi Neler yaptım hatta göstermeli bir şekilde Yapacağım sonra anlatacağım İlk önce anlatacağım sonra göstermeleri göstereceğim ee, İsterseniz spor Videoda yapabilirim bir sonraki videoda ee, bu kanala yani yaklaşık bir 15 ay video falan sporla alakalı videolar açacağım o zaman kalkı videomuza devam ederiz şimdi hadi bakalım verça <gülüyor> Evet şu anda kahvaltımı yaptım. Kahvaltım ne? Hemen göstereyim. Her sabah yaptığım kahvaltı işte bu. E, kill okuyamıyorum. Neyse gerekiyor. Kırmızı nerede siniyorum? Çok güzel. E, size tavsiye edebilirim. E, hem top tutuyor, hem sağlıklı. Yani kilo aldırmıyor. Hiç sıkıntı yok isteyenler diyebilir. Hemen bir düzeye geçelim. Evet, şimdi bu kadar kibreyi ben nasıl verdim? Yaklaşık 1-1,5 buçuk ayda. Ee, en baştan başlayayım. Babamla bir iddiaya girdik. Ve o iddia sonucunda kiloyu verdim ve iddiayı ben kazandım. Ee, i̇ddianın hediyesini onu, e, yani göreceksiniz ileride. Eee bayağı iyi kilo verdim. onu da söylediğim Hatta Ve eskiden beri takip edenler görebilir. Ee, Instagram'da, Snapchat'te falan e, böyle fotoğrafları paylaşınca yani herkes bana yazmıştı. Tebrikler, nasıl kilo verdin? O kadar kiloyu nasıl verdin? Diyet listesini falan bana da ver, falan diye. Ee, kilo verdiğimi o kadar fazla yani duyunca ben de bayağı sevindim. Herkes tarafından da belli oldu zaten kilo verdiğim. Ee, kısaca şuna geçeyim ee, nasıl kilo verdim sabahları e, yani şu anki diyetimden bahsetmiyorum sabahları e, ne yedim yumurta yedim üç yani haşlanmış yumurta e, ben sadece haşlanmış yiyordum onu söyleyeyim yanında hiçbir şey yemiyorum onu yiyordum e, tuz da ekmiyorum ama şunu diyeyim e, yanlışmış e, Spora başladığında e, hocam bana söyledi. Tuz kullanacaksın dede ama kaya tuzu kullanacaksınız. Ee, onu söyleyeyim. Öğlenlere et veya tavuk. Onlardan birini yiyorum Yanında salata. Salata arkadaşlar e, bazen yani kimse yağ kullanmıyor falan diyor. Ya, o da yanlışmış ben de yanlış vermişim. E, spor yapacağım bana dedi ki günde iki kaşık zeytinyağı tüketeceksin dede. Yani o verdiğim kiloda yani yaptığım şeyde yanlışmış Ama yine de kilo verdim Siz onu yaparsanız daha sağlıklı ve daha iyi kilo verirsiniz ee, Benim yağdan mı verdim, e, şeyden mi verdim kastan mı o belli değil pek Ama ben verdim hala vermeye devam ediyorum Akşamları yine et veya tavuk yiyordum ee, Şimdiki yani hepiniz bunu yapabilirsiniz Ekmek olarak da arkadaşlar tam buda ekmeği ben tam bu da ekmek kullanıyorum. Öğlen bir akşamda akşam yemiyordum. Sabah da isterseniz yiyebilirsiniz ama ben yemiyorum. Sadece öğlen yiyordum. E, şimdiki yaptığım e, her şeyden yiyebiliyorum ama her şeyden az yiyorsunuz zaten. Otomatik makineye verdiğiniz her şeyden az az yiyorsunuz. Zaten tatlıya ihtiyacınız hiç kalmıyor. Canınız hiç istemiyor. Yani benim artık yani hiç istemiyorum. Önceden tatlıyı çok severdim böyle. E, dondurmaya falan artıcana bir sif hissedeyim hiç, hiç inanın e, zaten bu yiyeceğiniz mısır gevreği de şimdi 20 kilo verdikten sonra bu diyeti yaparsanız daha iyi olur benim şu anda yaptığım tabakları mısır gevreği öğlenlere okula e, spor şek yapıyorum özel e, onun da videosunu e, kartlardan görebilirsiniz zaten şu anda da görebilirsiniz e, oradan gösterdim zaten e, sağlıklı bir şek onu ablam da kullanıyor ben de kullanıyorum okulda onu Içiyorum. ve gelince de spor ekipmeni önce meyve yiyorum spordan gelince de e, sebze falan evde ne yemek varsa onu yiyorum ben e, o kadar hatta spor bana çok işe yaradı zayıflamam da e, spora başlayalı neredeyse e, bir ayım oldu sayılır yani şekil almaya başladım şöyle göstereyim şuralardan falan Olup şekil almaya başladı Artı, e, liseye başladım ben. Lisedeki hocam da e, milli boksör çıktı, kitboksıyor. Gülsün Tatar, belki aranızda tanıyanlar olabilir. Artı, onlarla ders alıyorum. E, hem kitboks hem de fitness. E, yani çok iyi bir şans oldu, Ferit de bayağı şanslı. E, spordaki hocam da, e, o da 5. E, kademe vücut geliştirme hocası. E, Türkiye şampiyonu bu arada Orhan Karaağaç belki tanıyorsunuz sizde aranızda tanıyanlar vardır e, o yönden çok şanslıyım bu arada onu söyleyim e, size kilo vermek istiyorsanız beni yapın hatta benim yaptığım diyeti e, Kuzeyli'ne falan, falan da verdim böyle o da şu anda bir kilo falan verdi e, e, bu kadar yani spor şeyi bu kadar Bundan sonraki videoda arkadaşlar, spor videomuz, sporda neler yaptığımı görmek istiyorsanız Bu videoya yaklaşık 1000 like bekliyorum. 1000 like geldiğinde anda, yani like diyorum da, zaten bundan sonraki her video zaten o olacak. Yine siz 1000 like yaparsınız ben size güveniyorum. Videomuz bu kadar. hepiniz takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.